Merhaba, ben Ceyhun Enki Bu videoda Google Analytics platformuna başlangıçta ve bilgilerinizi geliştirme aşamasında hangi kaynaklardan faydalanabileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle elbette Google tarafından sıklıkla içeriği güncellenen Google Analytics Solutions blogunu tavsiye ediyorum. Bunun yarısı da eğer sertifika almak gibi planınız varsa Analytics Academy'i, buradaki eğitimler ve değerlendirme sınavları bunun sonrasında da Google tarafından duyulan sınavlara girebilirsiniz Google Analytics Akademi içerisinde farklı düzeylerde eğitimler mevcut. Çoğunlukla İngilizce, yeni başlayanlar için Google Analytics içeriklerinde Türkçe altyazılar mevcut. Güncellenmiş bazı bilgiler var. Bu nedenle altyazı ve videoların altında yer alan açıklamaları okumanızı tavsiye ederim. Bunun yanı sıra Google'ın eğitimler için kullandığı Google Merchandise Store web sayfasına erişim sağlayabilirsiniz. İlgili linkleri bu bölümde, Learning Center bölümünde görebilirsiniz. Bunların dışında yine Google Merchant Store verilerini elde ettiği web sayfası Google Merchant Store.com adresini inceleyebilirsiniz. Detaylı bir şekilde bu site üzerinden çeşitli bilgiler aktaracağım. Elbette YouTube kanalda Google Analytics eğitimleri için olmazsa olmaz kaynaklardan biri. Kanala abone olup bildirimler için uyarı almayı aktifleştirebilirsiniz. Community sayfasını incelemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Burada pek çok kaynak ve tartışma mevcut. Yine yardım sayfası da işinizi görecek sayfalardan bir tanesi. Bunun yanı sıra kendinize bir web sayfası oluşturmanızı ve Google Analytics kurarak güncel bir şekilde arayüzü incelemenizi ve web sayfanızı ziyaret eden kullanıcıların davranışlarını anlamlandırmanızı tavsiye ederim. Bu süreçte Google Analytics mobil uygulaması da Elinizin altında bulunsun. Bunun dışında Google Analytics uzmanlarının blogları ve yine çeşitli forumlarda eğitim anlamında işinize yarayacaktır. Bu videonun içeriği şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda kurulum, web sayfası oluşturulması ve diğer temel adımlardan bahsedeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.